Rüyanızda para kaybettiğinizi gördüyseniz, iş hayatınızda atacağınız bazı yanlış adımlardan dolayı maddi sıkıntılara düşeceğinize, korktuğunuz konularda çok zarar göreceğinize, bu sıkıntılardan kurtulmak için karar verme dönemi geçireceğinize, sonunda çok akıllıca kararlar verecek ve büyük oranda kurtulacağınıza, iş hayatınızda vereceğiniz bazı yanlış kararlar nedeniyle maddi ve manevi olarak sıkıntılı bir zaman yaşayacağınıza, Doğru adımları atmak için doğru zamanı bekleyeceğinize işaret eder. Kağıt para kaybettiyseniz kısa süreli bir duraklama yaşayacağınıza, bu dönemde alacağınız yanlış kararlar yüzünden maddi zararı uğrayacağınıza, işlerinizde bir duraksama yaşayacağınıza ve sıkıntı duyacağınız olaylar ile karşılaşacağınıza işaret eder. Rüyada para kaybedip sonra bulduysanız zarara uğrayacağınıza, daha sonra akıllıca adımlar atacağınıza, büyük paralar kazanacağınıza ve yapacağınız başarılı iş girişimleri sayesinde zengin olacağınıza işaret eder. Rüyada bozuk para kaybettiğinizi gördüyseniz maddi sıkıntı içine gireceğinize, üzüntü yaşayacağınıza, tedbirler alacağınıza ve daha dikkatli olacağınıza işaret eder. Rüyada kumarda para kaybettiyseniz iş hayatınızdaki sorunlara tartışmalar yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada para topladığınızı gördüyseniz bolluğa, berekete, ailenizde büyük rahatlık getirecek bir durum olacağına, yaşanacağına, gidecek bir işte beklediğinizden daha büyük paralar, kazançlar elde edeceğinize, hayırlı bir kısmete, iş dünyasında yaşanan krizlerin bitmesinden sonra büyük atımlar yapacağınıza, şan ve şöhrete, hayalini kurduğunuz şeylerin gerçeğe dönüşeceğine, kağıt para topladıysanız ev sahibi olmaya, evlilik yolunda adım atacağınıza rahat bir hayata işaret eder. Rüyada para saydığınızı gördüyseniz, hayatınızda sürpriz gelişmelerin olacağına, hayırlı olayların yaşanacağına, hayallerinizin gerçekleşeceğine, küçük parayla başladığınız işlerde büyük kazanç geleceğine, güzel gelişmelere, büyük bir mutluluk yaşayacağınıza, işinizde zafer kazanmaya, size büyük yarar getirecek olan yeni işlere gireceğinize, elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, herkes tarafından takdir alacağınıza, bozuk para saydığınızda yine aynı şeylere işaret eder. Rüyada para biriktirdiğinizi gördüyseniz, yapmak istediğiniz işte çok zengin olacağınıza, başarılı olacağınıza, şansa ve kısmete işaret eder. Rüyada birinden para aldıysanız, hak ettiğiniz şeyleri alacağınıza işaret eder. Rüyada para çaldırdıysanız, size özel olan kişisel meselelerin herkes tarafından öğrenileceğine, bazı şeyleri içinizde yaşasanız da, bunlara dışa vurma zayıflığına düşeceğinize, kendinizi istemeden ele vereceğinize işaret eder. Rüyada kağıt para çaldırdığınızı gördüyseniz ağzınızdan bir söz kaçıracağınıza ve ortalığa yayılmasına neden olacağına işaret eder. Rüyada çantadan para çaldırdıysanız içinize attığınız sıkıntıları çekildiğiniz ve dışlandığınızı düşündüğünüz için kimseyle paylaşmadığınıza, daha fazla taşıyamayacağınıza ve onu çevrenizdekiyle anlatacağınıza işaret eder. Rüyada cüzdandan para çaldırdıysanız yine aynı anlamlara gelir. Rüyada hem altın hem para çaldırdıysanız bildiklerinizi geç de olsa etrafındaki kişilerle paylaşacağınıza işaret eder. Rüyada para sakladıysanız, sorumluluklar karşısında kendinizi hazırlıksız hissedeceğinize, başarı veya hedeflere ulaşmak istediğinizde, olumsuz durumlara, maddi kaybı uğrayacağınıza, kendi potansiyelinizi değerlendiremeyeceğinize işaret eder. Rüyada altın para saydıysanız, her zaman fırsatları veya olanakları iyi değerlendireceğinize, kendinizi güvenceye alacağınıza işaret eder. Rüyada para bulduysanız, hayatınızın güzelleşeceğine, maddi olanakların artacağına, kazancınızın artacağına, berekete, kısmetsizliğinizin kırılacağına, başarılarınızın artacağına, rahatınızın yerine geleceğine, çektiğiniz sıkıntıların biteceğine işaret eder. Rüyada içi parayla dolu bir cüzdan bulduysanız, kısmetinizin artacağına, huzurunuzun yerine geleceğine, eğer hastaysanız, sağlığınıza kavuşacağınıza işaret eder. Rüyada annenizden para aldıysanız, birden fazla çözüme aynı anda kavuşacağınıza, yaşamın size getirdiği olumsuzluklardan kurtulacağınıza, bu gelişmenin kudret sahibi cömert bir insanın yardımıyla olacağına, annenizden az miktarda para aldıysanız, maraviyatınızı kaybetmeyeceğinize, sakin bir yaşama işaret eder. Rüyada annenizden zorla para aldıysanız, idealleriniz için geri adım atmayacağınıza, kararlı olduğunuza işaret eder. Rüyada annenize utararak para aldıysanız, hakkınız olanı alırken bile çekingen olduğunuzda, çekingen karakterde davrandığınıza işaret eder. Rüyada para görmek ne anlama gelir?